Seçime 3 gün kaldı, kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ama, e, oy vermek değil de, ya ben e, sürekli, ben zaten 90'dan beri ben AKP'liyim. Ama bu sefer ben AKP'de istifa ettim. Niye de? 20 senede, 20 senedir çalışıyor, sürekli çalıyor, yandaşları zengin ediliyor, zenginleştiriyor. Yani ben bu inanan bu adama nasıl oy vereceğim? Ben AKP'de istifa ettim kesinlikle AKP e oyum olmaz. 5 kime oy vereceksiniz cumhurbaşkanlığına? Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kılıçdaroğlu'na vereceğim ki milletvekili de kendim de vereceğim. zaten o Allah'ın emridir. Siz de mi Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz? Yani ben zaten kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı yani, Kılıçdaroğlu o gömeceğiz. milletvekili kendime veriyorum. Tayyip Erdoğan'ı sandığa gömeceğiz. Çünkü hırsızlık yeter. Yeter yeter yeter bıktık. Arkadaş 20 yıldır eşinle evli Ben eşimden Aa. baktım yani ondan yani nasıl bakayım ya? Yapan. Eşimden baktım 21-25 yıldır evet. evliyim Ama Eşimden baktım teretever. Ondan da bakayım Bak yeter yani ya yeter Yeter yeter Vallahi yeter, yeter Yeter yeter Bu iktidarın Çalmasına yeter Hakkımızı halal etmiyoruz, iktidara halal etmiyoruz, halal etmiyoruz. Hakkım sana zukum olsun Erdoğan. Yahu herkes beni görsün. Bizim imkanlarımız var. Niye kendi yoldaşlarına verecekler? Bize versinler, biz çalışalım ya, biz çalışalım. Niye kömür var, ocak var, gümüş var, şey var. Herkes kendine veriyor ya niye bizden kalmasın ona vermesin bitti. bitti. değil bitti. değil Siz kime vermeyi düşünüyorsunuz? Ben... Söyleyemem abi. Hayır, niye? Yok ki burada kalsın. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 gün kaldı siz evet. kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Allah Allah'a kadar ben hedefliyim tamam. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 gün kaldı kimlere oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yok herkes elini uzağına koysun herkes bir gidip. İstediğini yapar. Yani isim, dört tane isim var. <gülüyor> Vallahi isim e verilir. belirlemeye gerek yok. Zaten bıkmışsınız. <gülüyor> Seçime üç gün kaldı. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Abi CHP'ye oy vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı. Doğrudur. Kılıçdaroğlu'ndan yani. Aynen. Siz? olur abi tam destek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine evet. üç gün kaldı. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. 3 gün kaldı. Kim oy vermeyi Vallahi düşünüyorsunuz? Abi HDP, Yeşil yani arkadaşımız söyledi. Şu an zaten Kılıçdaroğlu. Abi adam akıllı bir aday yok ki oy verelim. Ben kararsızım şu. An. Yeşil Sol Parti abi HDP. Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı ee, zaten Yeşil Sol Parti şey CHP yöneldi için CHP. Yani, yani H HDP yönlendirmeseydi de Kılıçdaroğlu dahil. Ama tek yön şu anlık odur. Neyse, Kılıçdaroğlu. He hey, Kılıçdaroğlu. Bir 10 gününe kaçırıyorum ya valla kullanamıyorum. Kullanamıyorum. Tabii ki de, yok. Kullanıyorum ben tabii ki de Yeşil Soru Parti. Cumhurbaşkanlığında. Tamam zaten HDP yani Yeşil Soru Parti hangisi diyorsa onu kullanın CHP yani. Yani aday ismi Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Seçimlerde Cumhurbaşkanlığında kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Partili iz. <gülüyor> Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Erdoğan. Siz? aynı Erdoğan. Erdoğan. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Erdoğan reis. Merhaba. Seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Amca mudan can Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Erdoğan. hanımefendi O Erdoğan. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yeter ki değişsin artık. Yani CHP, HDP. Kılıçdaroğlu. Evet. Abi merhaba. Kısa bir sorumuz olacaktı. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Boş ver. Bizim içimizde kalsın. Ben CHP'ye vereceğim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Allah henüz karar vermedik ya kafa çok karışık. Aynen. Siz? Siz? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Aynen hocam. Kılıçdaroğlu. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Allah onu düşünmek istiyoruz ama hayat pahalı, enflasyon, canavar gibi yüksekliyor. Hayat pahalılığından biz sıkıldık yani. Kime oy vereceksiniz? İnşallah bunu düşünürüz vatanımız, bayrağımız için, bilmiyoruz ya. Erdoğan'a mı, Kılıçdaroğlu'na mı? Ee, Erdoğan'a seçiyoruz biz. Teşekkür teşekkür Abi size de soralım, Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vereceksiniz? CHP'ye oluyor. Yani, Kılıçdaroğlu'na mı? Evet. Kılıçdaroğlu. Vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Siz? O da. Abi, Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kendime, kendime. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Kendime, kendime vereceğim ben de. Ne düşünüyorsun? Tabii ki CHP. Yani Kılıçdaroğlu mu? Evet. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kendime. Bir sorumuz vardı. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi hiç kimse ya. Neden? Yakacağız. Ne <gülüyor> basakayı? Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi benim bir bilgim yok. oluyor Kılıçdaroğlu'ya ben de. Tamam, <gülüyor> Kılıçdaroğlu. Ben vermiyorum kimseye. Bir sorumuz vardı. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vereceksiniz? Abi, Biz bilmiyoruz. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vereceksiniz? HDP oğlum. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan. Kim oy vereceksiniz? Ishani. Aynen. Erdoğan. Kim oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Siz kimi vereceksiniz? Ben de Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Kim oy vereceksiniz? Sönden de belli olacak Sen de ölecek. Tamam. Abi Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vereceksiniz? Allah kairesin, Allah hayresin. Rabbim kairesin yarabbim. Bir sorumuz vardı. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tayibe. Siz aynı şekilde. Ak Parti. Abi Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ak Parti. Cumhurbaşkanı. Ak Parti. Erdoğan. Erdoğan. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanı mı? Evet. Yine Cumhurbaşkanı. Tek adam Recep Tayyip Erdoğan. Aynı, aynı. Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tayyip. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş. Kılıçlaroğlu. Kılıçlaroğlu. Kılıçlaroğlu evet. Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP. Aday olarak 400 TL. Kılıçlaroğlu. Kılıçlaroğlu. Sol Parti. Aday olarak Erdoğan mı? Kılıçlaroğlu. Kılıçlaroğlu. Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçlaroğlu. Kılıçdaroğlu Yeşil Sol Parti. Abi Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Biz AK Parti'ye vereceğiz. Erdoğan yani. Yani aslan yatarken meydanı çakallara mı bırakacağız? Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Abi Cumhurbaşkanı seçimlerinde kimi? Erdoğan Erdoğan. Erdoğan. Siz? Erdoğan. Teşekkür ederiz. Aynen efendim Tayin Erdoğan. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Kılıçdaroğlu. Kim oy vereceksin? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Yeşil Sol. Yeşil sol, yeşil sol, yeşil sol. Sonuna sol. kadar yeşil. Kimin oy vermeyi düşünüyorsun? Evet. Cumhurbaşkanı seçimi. Evet. Cumhurbaşkanı için eee Kızıldarullah'a vereceğiz. Milletvekilleri için sol partiye vereceğiz. Size de soralım. Kendimize vereceğiz. Cumhurbaşkanı için kendimize vereceğiz. Abi cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Okan. Evet şey. Erdoğan. Canım Erdoğan. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tayyip evet, şey. ab kesin değil. Demirtaş olsaydı ona yoksa Pirova. Demirtaş. GHP Demirtaş'ın alternatifi bellidir zaten. GHP <gülüyor> Cumhurbaşkanı seçimlerinde kimi oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kime vereceğiz ki bellidir. Şimdi Yeşil Sol Parti. Bir aday olarak Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Aynen. Kılıçdaroğlu. Size atam. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? HDP Selatdin Demirtaş. Kılıçdaroğlu olur. Selatdin de oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hmm. Belli değil mi bu sakal bıyıklardan? <gülüyor> ben Tabii ben ki ya ya. Tabii ki e, Cumhurbaşkanı seçimlerinden Kılıçdaroğlu, o da Salatin Demirtaş'ın söylediği için o, milletvekili seçimlerinden de Yeşil Sol Parti tabii ki sonuna kadar. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kime oy vereceksin? Benim adayım de o da yok. Kimseye oy vermiyorum. Heh. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ee, CHP. Kılıçdaroğlu. Yani. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kısa bir sorumuz vardı. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu. Ben kovmuyorum. O da Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Siz Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Taybe vereceğim. Teşekkürler. Sağ olun. Kısa bir sorumuz vardı. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyor? Taybe Abi Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kim olayım ben de Kılıçdaroğlu'ya. Ama Zeda Teşekkür Bir sorumuz vardı. Cumhurbaşkan Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? He, değişmez, değişmez. Değişmez. Tayyip Erdoğan. Abi Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kime vereyim? Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Başka bir şey var mı? Kime oy vermeyi vermeyi düşünüyorsunuz? Değişim önemli. Kime? Kılıçdaroğlu. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı seçimlerinde kimi oy vermeyi düşünüyorsunuz? Biz Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu. veriyoruz. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı seçimlerinde kimi oy vermeyi düşünüyorsunuz? Abi Selahattin'den bir taş bir de şey. De bir Yo, Kılıçdaroğlu, yok Kılıçdaroğlu biliyor musun? Yo, Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Görüşürüz Cumhurbaşkanı seçimlerinde kimi oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi bakacağız. Biz sandığa gidince belli olur. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Selahattin Demirtaş, Selahattin Demirtaş. olmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu. Selahattin Demirtaş. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Seroğlu. Sana da soralım. Hayır, hayır, kim hayır, kim oy vereceksiniz? Vercek? Ne varsa. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Size oy vermeyi düşünmüyorum. Ya. Öyle hiçbiri hak etmiyor çünkü. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bir oy oyumuz da Yeşil Sol Parti'ye. Size de soralım. Bana ben bağımsız. Bağımsız ama Kılıçdaroğlu'na verecek. İkna edeceğiz. Yok. Bunu da paylaşalım. Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum.